Bu ara hiç Hı? takip etmiyorum ki aga. Takip etsem ben Duvara çakalım Silah yok Ben şöpemde ne yapamadım silah, evet, evet, silah yok Ben içeriye girdim abi. Şatoya girdim ben Şatoda da silah yok Sen ne yapıyorsun burada? Kırmızı short değil. Ben gel bakayım buraya. Fazla yola buralarda? Fazla gezimli. Aykemeyi. Aykemeyi. Adadaki kendisi lazım o da bizlere. Hasan soru oyna. Beni takip et. Bir kişi daha var burada. Kutunun arkasında. Box'ın arkasında. Bu kutunun arkasında. Oyna. Ya ne yapıyorsun sen ya? Ne oluyor lan? Şahit derecede ses gelebilirim. Jumpa size man. Jest biraz yavaş şöyle beraber oynayın. Biraz geri oynasana. Hiç ki buradan ben belki bu saldırı sallanıyor direkt buradan indiririm. Bu arkadan saldırı mı? Ben kalacağım şimdiden. kişiler, iki kişiler. Görem mi? var indi yukarıdan alır. Mesut yukarıdan alır onları. Helal Mesut, helal. Son bir kişi burada, o da orada. Gel, son, son, gel. Oyun oyun Hadi ya. Ay karmat desse bakayım bak. Alşağıda aslîyım dedik. Nereye attı biz oyun? Çok güzel yaratmış. Ama bizim adamlara desteği vermiyor ya Bir şey. Size ne oldu? Ayım, etkilevermiyor görüyor musun? Sen Bot mu değil mi? Değilmiş. Da olabilir mi sizce burada? Direkt öldü mü bu? Vero en sevdiğim. 3-4 takım var burada. 3-4 kişi var burada. Oğlum bu adam nasıl bir karakter şey? nasıl, nasıl bir karakter He? Ne bileyim anasını takip edelim Haa Buraya son birisi Hadi. Uç burada. Nimotivini var mı? var mı? Ben kapattım. Başa ses geldi o parı şeyde uçakta kendili kapattım da. Vabbe annem kapattınız. <gülüyor> Alo ses. Menü <gülüyor> de müteridin. Zabtınız. Hadi gel. tamamdır. Leş yok ya. Kanka, var, var. Aa burası baya bereketli geldi vallahi benim için. Hep adam mı gustak ya ne yapsak adam yok Lan kapana tutmuş bana. Lan kaç kaç kaç kaç. Lan yoktan var olduk valla. Bu nasıl bir şeydir? mükemmel kurtulduk burada. location. Hmm. Nerede location. Adama, adamı, the location. Bu ne yapıyor ya? Hadi kıt varsaydı adamı. Bedara şhay attım yardım istiyorsunuz mu? Bakalım ya. Gelsene yolaras. Tamam o galat diyor Zaten burada kimse kalmadı. Hepsini temizledim. Tamam Ustunu filan fulle de <gülüyor> Evdekiler çıktım ya evdekiler ne oldu acaba <gülüyor> Nereden atıyor Allah Diğeri nereden atıyor görüyor musun? Ah gördüm bir saniye hop arbiçim araba yapsın gel gel gel var, gel evde mi? göreben midir? Bütün Oradan bitti mi? Adam, adam bitti bitti de. Bir kanı nasıl bitiriyoruz anlamadım şeyi. Geçti mi? Geçti nasıl düştü bana vuramadım adamın eşyası vardı Aa tekneyle buraya gelen birisi var. Tekneyle buraya gelen, bu tarafa gelen. Gel gel Bir dakika bir dakika. Biraz senden uzak. Tecrübe abi. Bir başka. Hayır işaret edeyim ya. Yani bak. Tekrar hareket etti, durdu. Tamam bana çağıracaksın. hareket ediyor. Geliyor, geliyor buraya geliyor. Üç kişi mi Bir üç kişi bitti. Üç kişi. Üç kişi bitti ya Allah bileş bile yazmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bana daha üç kill geldi. smok smok çıkarım bunlardan yok çıkmadı <Gülüyor> araba var araba var yolda sağa doğru gidiyor evleri alabilirler mi aldılar mı acaba ya? Hiç. Yok yok, alma da önümüzdeki kulübe de derdi. Hangi kulübe? Bu tarafta. Yılın arkasında. Oradan mı Aynen. Aynen. Bunları oynayıp patmamız lazım, alan dışarı. Bizim birimiz ara. Onu görmedim. Bak sağdan oynayamaya çalıştım ben ona. Sağdan oynuyorum. Bir dakika bir dakika. Yedi biraz. Oynaysanız ayağı dümdürüz. Zaten yedi adamı gösteremez valla. Bambaladım orayı Nasıl düşmedik sana bombaya? Öldü, tamam, öldü. Ha, Bu saatten sonra direkt alana koşulur Ölüm yok Adam nerede Kalkar işte. location. işte Kalkar şeyde işte sen Benim kalkanım bitmiş ya O mal gidiyor aşağı çıkıyor. Kalkanım bar, bomba attı Bırakma Bırakma gelmedi bomba Geld gelmediğine bakıyorum. Sen bir geriye kalkan açısın kendini. Bomba gelirse kaç? <gülüyor> Bomba geldi. Bu ne lan? Nasıl gitmedi o mermi? <gülüyor> Öldü o. Öldü öldü evdeki öldü. Geri kaldı. 3 kişi o 3 kişi nerededir sizce? Vallahi bilmiyorum ki yani. Ohaha hepsi bana bakıyor. Allah. Tepediler mi neredeler? Tepe ler, tepe de. Abi bir baktım var ya hepsi bana bakıyor. Kanka ben anladım. Ha Aa, Kılet adamı kadırsana kilet. Ben alayım ben be. Ah be kinet be. Sanki tut, tut yarım sat. Niye çapıyorsun? He direkt beni kadırabileceğim mi? Alıyorum, alıyorum. Cam can yukarıdayım ben. Neredesin sen? Yukarı çıktım sen. Tamam. Gördün mü yaşlı, işte kaçtı kişi bana bakıyor. Eee, Beş kişi bana bakıyor. Da, hmm. Aracımız da yok. Şimdi gel bir lan zaten ya bastın ki Adama, alan ışız bu arada biz Evin içine şurası köşede gitsin alan ışık lan gelsene gel gel. İyi hmm. motivasyon hmm. Ya Kalkan kuramadım ya. Maç bitti ki Kalkan kuramadık. Kilit bak adamı öldürdün bizi kaldırabilirsin Kilit koş. Hiç daha var ya. Adam bizi kaldırır ya. Abi bugginin sesi niye gelmiyor ki bugginin sesi Anladım. Adam burada İndirdi bize. helal olsun Diyece bir şey yok helal olsun Allah Ama adam var ya o da gelemez Bakalım yapacak Bakalım yapacak mı bizi birinci Kalsaydık daha iyiymiş. Baksana. alayını yine bize verdi. Hey ya sorma. Bakalım adım. Verdi abi. kişi kalmış. Açılacaksan açılacak adam. Sağına kalkan aç. Yapma. Adam da bunu bekliyordu. Aşk vermesini bekliyoruz ya. Ben kaç aslan yapmışız ya. Kimin Benim hesaba girmiyor.